Evet kıymetli dostlar canlı yayındayız başlatalım Evet normal video kaydımızda yapıyoruz kıymetli dostlar Merhabalar nasılsınız görüşmeyeli neler yapıyorsunuz korona karantina pandemi vesaire süreçleri derken de Kasım ayına Kasım ayında biz maylay psikolojik danışmanlık merkezler olarak bir ikincisi MyLife TV Türkiye olarak iki, üçüncüsü yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programı, dördüncüsü içgörü programı olarak canlı yayında ve karşınızdayız. On numara beş yıldız bir yayın olacak. Neden? Konu çünkü çok önemli hep merak konusudur. Şahsiyetsiz, kişiksiz, karaktersiz veya kişilik bozukluğu gibi bipolar, narsizm, uçuşan fikirler var ama biz bunları bir değerleyip toparlayalım dedik. Hem de ilgili uzmana soralım dedik. Bu arada ben aile evlilik çift danışmanı Profesör Doktor Ekrem Çuha ve beraberimizde Maylay Psikolojiden uzman klinik psikolog Tanya Halkacı Halkacıoğlu hanımefendi yolunu şaşırıp gelmiş demeyeceğim. Tam böyle bilinçli bir şekilde merkezimize gelmiş bulunuyor. Kendisine e, tebrik ediyoruz. Burada danışan gördüğü için danışanları ondan çok memnun. Özellikle kişilik bozuklukları konusunda epey yol aldı danışanlarımız. Ben de dedim ki Tanya Hanım, buraya gelen var, gelemeyen var. Siz bu kişilik bozukluklarını, türlerini Açıklayın özellikle bipolar kişilik bozukluğu hakkında e, merak edilen fikirler var. Şehir efsaneleri yerine ilgili uzmandan bu konuyu dinleyin dedim. Buyurun kadın, mikrofonu sizde. Aferin. Bir kolaylığa da bahsedecek olursam, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. gibi bir kolaylık hastalığının duygu-durum bozukluğu. Toplum tarafından bu hastalık iki uçlu duygu-durum bozukluğu olarak da biliniyor. Neden iki uçlu deniliyor peki bu hastalığa? Biz bu hastalığı bir kalem olarak düşünürsek, bu hastalığın iki ucu var. Yani kalemin iki ucu var. Bir ucunda manik dönem var. Bir ucunda da depresif dönem var. Aynen şu şekilde. Evet. Yani ortası yok. Bir taraf manik, bir taraf depresif dönem. Amaç danışanlarda bunun ortasını buldurmak. Şimdi ifade edecek olursam manik dönemi ya da manik atak ne demek? Öncelikle tanı konulabilmesi için bireyde en az bir hafta boyunca çok fazla uykusuzluk şikayeti olması gerekiyor. Ama beraberinde Şunun altını çizmek istiyorum ki kişi iki gün uyumasa bile kendini çok enerjik, çok coşkun ve e, çok mutlu hissedecek. Yani e, biz şu şikayetleri çok duyuyoruz danışanlardan. E, hocam işte ben ne kadar uyumasam da e, bir şekilde enerjiyim ve hiç yorulmuyorum. İşte eğer bir, bu durum en az bir hafta boyunca sürüyorsa e, manik e, atak geçirmesi için... E, Ayırıcı bir tanı olabiliyor bizim için ve eğer bir hasta bir hafta boyunca manik atak geçiriyorsa biz ona e, bipolar teşhisini koyabiliyoruz. E, peki başka neler oluyor e, manik atak döneminde? Kişi e, aşırı para harcayabiliyor, krediler çekebiliyor, gereksiz yere bir sürü altına girebiliyor, e, özellikle giyinişinde abartılı e, bir görünüm söz konusu olabiliyor, çok süsleniyor. Renkli kıyafetler giyiyor abartılı bir şekilde. Daha sonrasında cinsel isteklerinde çok fazla artışlar oluyor. Gereksiz yere farklı insanlarla cinsel birliktelik yaşayabiliyorlar. Onun haricinde en önemli bir ayırıcı tanıyı daha size söyleyeyim. Çok fazla konuşmaları artıyor. Yani laf kalabalıkları... Yapan birey oluyor bunlar ee, ve biz onların sözünü kesmek istediğimiz zaman e, öfke gösteriyorlar bizlere. Yani sözlerin kesilmelerine tamim yok. Aynı zamanda e, manik atak dönemlerinde öfke patlamalarından da bahsedebiliriz. Örnek veriyorum: e, Psikotik özellikle manik atakta ne olur? Psikotik özellikle manik atak yaşayan bir e, hasta e, şöyle bir şey diyebilir: Ben işte cumhurbaşkanıyım. Türkiye'yi ben kurtaracağım, ben ikinci Atatürk'üm ya da Cumhurbaşkanlığı binasına gidip ben görevi devralmaya geldim diyebilirim. Hatta biz buna psikotik özellikle mayık atak değil ayrıcı tanı yapıyoruz. Ve bu durumda da işte antipsikotikler kullanılıyor. Aile yatan tedavisinden bahsedecek olursam ilaç çok önemli. Birazdan zaten depresif döneminden de bahsedeceğim. Atak düzenleyici ilaçlar ve atak önleyici ilaçlar artı duygudurum düzenleyicileri kullanılıyor. Depresif dönemde melikatağın tam tersi olarak düşünebiliriz. Kişi uykusuzluk çekiyor, e, hayattan zevk alamıyor, intihar düşünceleri var. E, daha sonrasında ilgi kaybı var, hayata karşı biz buna e, anne dön e, Bu şekilde bir çok dinli duygudurum içerisinde oluyor. E, Depresif atak dönemlerinde de aynı şekilde e, ilaç artı psikoterapi hatta gerekirse e, hastalara yatış e, yapıyoruz. E, ve burada şunun altını çizmek istiyorum. E, bu tür hastalıklarda aileye yani bireyin yakınlarına psiko eğitim verilmesi çok çok önemli bir durum. Yani aileyi bilinçlendirmek. Çünkü e, aile diyebiliyor ki işte ee, benim oğlum çok fazla para harcıyor. Durduk yere işte. Genetiz harcamalar yapıyor. Her evet. Halbuki Doğru. E, bu kişi hasta. İsteyen bir yapmıyor. Yani önemli olan e, bu farkındalığı e, aileye de kazandırır. Evet. Bunu bir söyleyeyim. Çünkü farkında olmazlarsa kasıtlı evet. yapıyor diye düşünüyorum. Öyle Hem önlem ama. almıyorlar hem de çatışma oluyor. Evet. Birbirlerini anlayamıyor veya algılayamıyorlar. Evet. Ne olduğunu e, bizim e, My Life TV olarak Mikrofonları uzattığımız gibi danışanlar da e, ki, gerek kendilerinde gerek çiftler arasında, gerek çocuklarımızda, gerek yetişkinlerde çok akıllı, uslu bir insanda bile anormal zikzaklar gördüğünde duygu durumu bozulduğunda ya da panik atak ya da manik atak gibi herhangi bir kişilik bozuklukları, semptomları gösterip bunu artık e, kişinin, bireyin veya şirketin veya ailenin veya e, genel olarak toplumun huzurunu bozacak bazı bir takım e, toplumsal tıkanıklıklara ve bireysel e, tıkanıklıkları yol açıyorsa, evet. kısaca kişinin düşünceleri, duyguları ve davranışları işlevsel değilse, değil mi? İşlevsel değilse, nasıl söyleyelim? Bunu? Evet. Evet. Eee, onu da ekstrem bir şey. Çok gerekiyor. <gülme sesi> Tabii. <gülüyor> klinik psikologların bu konuda klinik bozuklukları konusunda bipolar gibi, manikata durumlar gibi, narsizm gibi biraz daha genel e, kuş bakışı bakacak olursak e, rolü nedir? Evet. Evet. Hmm, evet, o yüzden demek ki sorunu kabul edelim, bir uzmana Fark başvuralım, farkındalık kazanalım, kazandıralım, ee, birbirimize sahip çıkalım. Kıymetli dostlar, zaten gelip geliyor. 2020'ye nereden girdiklerimiz girdik oluyor. Ama bütün bu başımıza gelen e, gerek pandemi, karantina, korona dönemi olsun, gerek çevremizde ve sevdiklerimizde oluşan iştelik bozuklukları olsun bizi bir üst lige taşıyacak. Önemli olan ne başımıza geldiği değil, daha çok bunlarla nasıl mücadele edeceğiz unutmayın. Artık profesyonel vatandaş, profesyonel İnsan, profesyonel karı koca, profesyonel ebeveyn olma, profesyonel arkadaş olma dönemi geldi. Her şeyin profesyonelini yaşıyoruz. Modadan, sanata, teknolojiye. O zaman gelin bu uzmanlarımıza özellikle klinik psikologlar çok büyük bir rol oynuyor. Ben de aile evlilik çift danışmanı olarak onlara çok müracaat ediyorum. Onlardan bunca yılın tecrübesine rağmen çok istifade ediyorum ileri ve gözümün önünde onlarca danışana fayda sağlıyorlar. Hayda e, e, gören danışanlar tarafından hediye yağmuruna tabi tutuluyorlar. Ne dualar ediliyor bir görseniz. O kırmızı odadan daha fazla olaylar burada morada da oluyor değinmemedi. <gülüyor> Sevgiler selamlar olsun. Sevgiler, hoşça kalın. Bir sonraki e, yeni bir yaşam yeni bir kariyer programında tekrar e, Sevdiklerinizle barışık kalın. Başınıza ne gelirse gelsin biz buradayız. Gülümsemeyi e, gülümsetecek olaylar yaşayalım. Sizi bekliyoruz. Sayımız kahvemiz hazır.